Yaşam koçunun psikolog ve psikiyatrden farkı nedir? Şöyle yaşam koçu dendiği zaman evet psikolog ve psikiyatrden farkı nedir diye çok fazla soru soruluyor. Ve bu gerçekten çok fazla kafa karıştıran bir konu. Öncelikle biz yaşam koçları kesinlikle ilaç yazamıyoruz. Hı hı. Reçete edemiyoruz. Ve tamamen sağlıklı insanlarla çalışmak durumundayız. Yani herhangi bir psikiyatrik rahatsızlığı varsa bir reçeteli ilaç kullanımı varsa psikiyatrik anlamda ya da işte obsesif bozukluğu varsa o tarz kişilerde psikiyatri ve psikologlara yönlendirme yapabiliyoruz. Ve onlar biraz daha geçmişle ilgilenirken biz daha gelecek ve hedefe yönelik birlikte o adımları atıyoruz. Yaşam koçluğu herkese yapılabilir mi? İşte az önce bahsettiğim konu yaşam koçluğu herkese maalesef yapılabiliyor. Yani e, şöyle ben bu hedefi yapmak istiyorum, ben buraya ilerlemek istiyorum, benim amaçlarım bu denilen evet herkese yapılabilir. Tek problem, e, problem olarak da adlandırmak istemiyorum aslında ama tek yapılamayan kişiler e, dediğim gibi psikiyatrik problemleri olan kişiler. Onun dışında koşuluk, ilişki koşulu tarzında, öğrenci koşluğu tarzında, kariyer belirleme, evlilik planları yapma tarzında herkese koşluk yapılabilir.